Merhaba arkadaşlar. Makroekonomiden bahsedilirken para politikası, para politikası ve maliye politikası, maliye politikası. Bu kavramları sıklıkla kullanıldığını duyarsınız. Bu kavramlar genelde toplam talebin kaynaması bağlamında kullanılır. Bu videoda bu iki değişik para politikası aracının ne olduklarını ve toplam talep eğrisini nasıl etkilediklerini ele alacağım. Para politikası en basit haliyle tanımlarsak ne kadar para basılacağının karar verilmesidir Daha fazla para basmaya veya daha az para basmaya karar vermektir Demek ki burada önemli olan şey neymiş? Para basmak Bu karar çoğu ülkede merkez bankası tarafından alınıyor Bazı ülkelerin merkez bankaları hükümete bağlı, bazı ülkelerde ise yarı bağımsız, gelişmiş ülkelerin çoğundaysa merkez bankaları tam bağımsız Tabi burada tam bağımsız olsalar dahi, merkez bankalarının kârları ülke hazinesine aktarılıyor. Üyelerin bir kısmı hükümet tarafından belirleniyor, aslında devletle bağları var diyebiliriz. Ben bu örnekte banknotları çiziyorum, ancak günümüzde merkez bankalarının bastıkları paranın büyük kısmı elektronik olarak yaratılıyor. Merkez bankasının bastığı paranın toplam talebi nasıl etkilediğine gelirsek eğer. Merkez Bankası bastığı paralarla bir şeyler satın alıyor ancak Satın aldıkları şeyler mal veya hizmetler değil Merkez Bankası bastığı parayla piyasadan borçlanma senetlerini satın alıyor Yani borç satın alıyor Piyasadan borçlanma senedi satın almak piyasaya borç vermek anlamını taşır Eğer hazine bonosu satın alırsam yani borç satın alıyorsa Bu ödünç para verdiğim anlamını taşır eğer devletin ihraç etmiş olduğu bir borçlanma senedini satın alıyorsam, devlete ödünç para veriyorum demektir Eğer bir şirketin ihraç etmiş olduğu borçlanma senedini satın alıyorsam, aslında o şirkete borç para vermiş oluyorum Demek ki bu bonoları satın almak benim borç para verdiğim anlamını taşıyor Satın aldığım borçlanma senetleri, yani tahvil veya bono karşılığında Bana belirli dönemlerde faiz ödemesi yapacaklar İlerideki bir tarihte de paramı geri ödeyecekler Yani aslında bu işlemin özü borç vermek Bu işlem kredi olarak kullanılabilecek paranın miktarını yükseltiyor Paranın işlem gördüğü piyasayı düşünürsek yani para piyasasını Eğer bu eksen paranın fiyatıysa ki paranın fiyatı faizdir Faiz oranını yüzde olarak belirtiyoruz Bu eksende de para arzıysa Arz eğrimiz bunun gibi, talep eğrimiz de bunun gibi görünecek Bu örnekte değişik vadeler üzerinde durmayalım, örneğimizdeki tüm veriler kısa vadeli olsun Diyelim ki buradaki kısa vadeli faiz oranı 5 olsun Bu durumda Bu parayı başka bir yerde kullanarak, örneğin yatırım yaparak %10, %8 hatta %5.1 kazanacağını düşünen kişi veya kurumlar bu %5'lik orandan kredi kullanmak isteyebilirler Tabi mutlaka yatırım olması da şart değil, bazı kişiler Tüketim amacıyla da bu oranda kredi kullanmak isteyebilirler, kendilerini mutlu edecek bir şey yapmak için bu faizi ödemeye razı olabilirler Ancak yatırım açısından düşünürseniz bu oldukça mantıklı Eğer yatırım yaparak parama %8 kazanabileceksem %5 ile borçlanabilirim Getiri %5 binde 1'e kadar iner yani %5 faizden kredi kullanırım. Merkez Bankası para basarak bastığı bu parayla piyasadan borçlanma senetleri satın aldığında genelde en sağlam, en güvenli kağıtları alır. Sadece en güvenli borçlanma araçlarını satın alıyor olsa da bu durum bütün borçlanma piyasalarını etkiler. Zira Merkez Bankası para arızı eğrisini sağa kaydırmayı amaçlar. Artık daha fazla para olduğu için yeni arz eğrisi bunun gibi görünebilir. Talebin değişmediğini varsayarsak artık denge fiyatı başka bir yerde oluşur. Paranın yeni fiyatı yani faiz belki de artık yüzde üçte oluşur. Artık daha fazla para borç veriliyor ve borç alınıyor. Eskiden borç alınan ve verilen para miktarı 100 milyar liraysa diyelim ki artık 120 milyar liraya yükselmiş olsun. Yani, Merkez Bankası para bastığında ve bastığı bu parayla piyasadan borçlanma araçları satın aldığında iki şey oluyor. Birincisi, faiz oranları düşüyor. Buradaki kişilerin Alternatif getirileri diyelim ki %5 ile %3 arasındaydı. %5 ile borçlanmak onlar için mantıklı değildi ancak Faizler %3'e düştüğü için artık onlar da kredi kullanmak istiyorlar. Yatırım yapacakları alandan sağlayacakları getiri yüzde 3.1 olan kişiler dahi artık bu yeni orandan yani yüzde kredi kullanmak istiyorlar. Tahmin edersiniz ki yaptığımız bu küçük örnekte Merkez Bankası tarafından basılan ve borçlanma araçları satın alınarak piyasaya verilen 20 milyar lira para basmayı hareketlendirecektir kişiler borçlandıkları bu parayı yastık altı etmeyecekler. Bu parayla gidip bir şeyler satın alacaklar. Tahmin edeceğiniz gibi bu olanlar talep eğrisini de sağa kaydıracaktır. Mikroekonomik terimleri kullanmaya başladık ancak buradakiler toplam talep ve toplam arz eğrileri. Buraya yazayım. Bu fiyat, bu reel gayri safi yurt içi hasıla ve bu toplam talep Kısa vadeli toplam arzda da bunun gibi görünüyor olacak Eğer toplam talebi sağa kaydırıyorsak, yani Mal ve hizmetlere daha çok talep oluşuyorsa Bu kişiler düşen faiz oranlarının bir sonucu olarak borçlanıyor ve harcıyorsa Bu durumda ekonomik aktivite hızlanıyor Eğer bu sağa kayarsa Reel safi yurt içi hasıla da Buradan buraya kayıyor, yani yeni genişlemeci bir durum oluşuyor Tahmin edeceğinizi düşünüyorum yine Eğer Merkez Bankası parayı kısmaya karar verirse diyelim ki Tahvil satarak piyasadan borç para alırsa Bu durumda tam tersi etkiyi görüyoruz Para politikasında Merkez Bankası piyasadaki para miktarını kontrol ediyor Bu devlet olsun Devlet iki kaynaktan fonlama sağlıyor. İlk ve en önemli kaynak topladığı vergiler. Bunun dışında borçlanma piyasalarına girerek fon sağlayabilir. Devletlerin borçlanma piyasalarından fon sağlamasının temel yöntemi ise Hazine bonosu veya devlet tahvili ihraç etmeleridir. Eğer siz vatandaş olarak bir devletin tahvilini satın alıyorsanız O devlete borç para vermiş olursunuz. Yani, devletlerin temel olarak iki para kaynağı var. Eğer devlet daha fazla para harcamaya karar verirse, diyelim ki vergileri sabit tutuyor olsunlar, bu durumda borçlanmayı yükselterek harcama yapabilirler. Devlet borçlanarak, borç aldığı parayla mal ve hizmetler satın alabilir. Bu durumda toplam talep eğrisi de sağa kayar. Bunlar, devletlerin toplam talebi sağa veya sola kaydırmak için kullandığı iki temel yöntem Para politikası daha dolaylı Para basılıyor, bu para kredi olarak kullandırılacak para arzını artırıyor Para arzının artması faiz oranlarının düşmesini sağlıyor Faiz oranları düşünce yeni oranlardan daha fazla sayıda kişi kredi kullanmak ve yatırım yapmak istiyor Maliye politikasında ise Genelde borçlanmanızı yükselterek doğrudan piyasaya giriyor ve belli mal ve hizmetleri satın alıyorsunuz. Maliye politikası diğer yönden de kullanılabilir. Eğer ekonomik faaliyetleri azaltmak istiyorsanız devletin borcunu ve harcamasını azaltabilirsiniz.